Tüm işleri dijital taşıdık. Artık şirketi uzaktan da yönetebiliyoruz. Hayatı ıskalamayacaksınız. Anlaştık mı? Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşine özgürlük kat, işine